Birbiriyle tıpa tıp atıp aynı 3 adet nesnemiz var. Hepsi aynı ağırlıkta ama ağırlıklarının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu nesnelerin ağırlıklarını toplarsak, buradaki 9 nesnenin ağırlıklarının toplamı kadar olacağını ve bu 9 nesnenin her birinin 1 bir kilogram birer kilogramı olduğunu biliyoruz. Yani bu tarafta toplam 9 kilo var. Burada 3 nesnemiz var ve toplam ağırlıkları karşı tarafla aynı. Ama ağırlığın ne kadar olduğunu bilmediğimiz için şimdilik sadece x diyoruz. Son videoda bunun 1 bölü 3'ü ile şunun 1 bölü 3'ünü çarpabileceğimizden bahsetmiştik. Böylece nesneleri dengede tutacaktık. İki tarafın ağırlıklarının 1 bölü 3'ünü alınca karşılıklı taraflar yine eşit ağırlıkta olacak. Bu da teraziyi dengede tutacak. Peki şimdi bunu sembollerle nasıl gösterebiliriz? Bir eşitlik kurabilir miyiz? Bu eşitlik buradaki 3 şeyin ağırlıklarının x olduğunu göstersin. Bunların ağırlığı buradaki ağırlıkların toplamına eşit. Bunu bir eşitlik şeklinde gösterebilir miyiz? Size bunu yapmanız için birkaç saniye veriyorum. Biraz düşünün. Bir düşünelim. Burada 3 adet x ağırlığında nesnemiz var. Yani toplam ağırlığı o zaman x artı x artı x şeklinde yazabiliriz. Burada dokuz adet nesnemiz var ve her biri bir kilo geliyor, birer kilo geliyor. Bunu da o zaman bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir artı bir dokuz tane oldu mu? Evet, dokuz tane. Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi matematiksel bir gösterimimiz oldu. Bunu bir denklem şeklinde yazdık, yani bu bir cebirsel gösterim. Basit bir şekilde x artı başka bir x artı başka bir x toplamda 3x eder diyebiliriz. Yani bunu 3x şeklinde yazabilirim ve bu 3x buradaki nesnelere eşit olur. Bunların hepsini toplarsam elimde 9 tane bunlardan olur. Yani elimde o zaman 3x eşittir 9 denklemi var. Doğru mu diye bir bakalım. Evet, denklemi bu şekilde yapabiliriz. Sonraki sorumuza geçelim, matematiksel olarak bu denklemlerle ne yapabiliriz? Bu bilinmeyen ağırlığın ne olduğunu bulmaya çalışalım. Burada 3 adet x'imiz var, ama biz 1 adet x istiyoruz. Yani x ne olursa olsun terazi dengede kalıyorsa, toplam ağırlık bu tarafta da aynı olacak. Bu taraftan 2 adet x nesnesi çıkarabiliriz ama bunun bize bir yararı olmaz. Hatta size bunu matematiksel olarak ispatlayayım, göstereyim. Eğer iki taraftan da 2 adet x nesnesi çıkarırsak ne olacak? Terazinin sol kolunda 3x eksi 2x, sağ kolunda ise 9 eksi 2x olur. Bir şeyden 3 adet varsa ve bundan 2 adet çıkarırsanız elinizde 1 adet kalır. Yani burada 1x var, terazinin sağ kolunda 9 eksi 2x kalır. Yani x'ler bize yardımcı olmuyor çünkü hala terazinin sağ tarafında bilinmeyen bir ağırlığımız var. Terazinin kollarındaki nesnelerin 3'te birini alırsak ne olacağını daha önce sormuştuk. Eğer bu nesnelerin 1 bölü 3'ünü alırsak ve buradakilerin de 1 bölü 3'ünü alırsak, iki tarafın ağırlığı hala eşit olur değil mi? Eşit kalır. Çünkü başlangıçtaki nesnelerin ağırlıkları eşitti. Bu eşitliği matematiksel olarak yapacak olursak, her iki tarafı da 1 bölü 3 ile çarpmamız gerekiyor. Başka bir deyişle iki tarafı da 3'e bölebiliriz. 1 bölü 3 ile çarpmak, 3'e bölmekle aynı şey. O zaman iki tarafı da 1 bölü 3 ile çarpalım. Eğer 1 bölü 3 ile çarparsanız, burada 3 x'iniz varsa sadece x kalır. Bu tarafta 9 tane 1 kilogramlık kutunuz varsa ve 1 bölü 3 ile çarparsanız elinizde 3 tane kutu kalır. Bunu görsel olarak bile 3'e bölebilirsiniz. Bu 1 bölü 3 ile çarpmakla aynı şey. Yani 3'e bölerseniz elinizde x'e eşit olan 1 artı 1 artı 1 kalır. Ya da burada gördüğünüz gibi x eşittir 3. Bu işlemi yaptığımızda 1 bölü 3 çarpı 3 eşittir 1. Sadece x kaldı. x eşittir 9 çarpı 1 bölü 3 olduğunda 9'u 3'e bölerek 3'e eşit olduğunu görebilirsiniz. Hepsi bu kadar.